Evet, emek öğretmen, emek der eğitimci diyorum, Emekler eğitimci Türk Milli Eğitimine 30 yıl hizmet ettikten sonra 1992'de emekli oldum. Ticarette uğraşırken oğlu Fatih Kemal yarar. 1994'te vatan ve milletin vatanı bütünlüğü, milletin birliği için yüce görevi, kutsal görevi yerine getirirken Şırnak'ta şehit edildi. 8 Ocak 94. Dokuz deniz askeri iddeflettik. Araştırıyorum neden şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zor şartlar altında kuruldu. Cumhuriyet kurulmadan önce kuruluş aşaması var. 1912'de Balkan Savaşları'ndan sonra, 1915 Çanakkale Savaşları'ndan sonra ki orada 253 bin şehit vermişiz. Vondoroz bir Harekesi ile 1918'de Vondoroz bir Harekesi ile Elimiz kolumuz bağlanmış. Kimin karşısında? İşgalci güçlerin karşısında. Kimdir bunlar? İngilizler birinci sırada, ikinci sırada Fransızlar, Ruslar ve İtalyanlar. Ruslar bu İttilaf devletlerinin içinden sıyrılmış neden? 1917'deki Bolşevik isyanının Çerçet Rusyasının yıkılması, Borçaygicilerin zuhur etmesi, kendi detlerle düşmüşler ve İngiliz-Fransızlarla işbirliğinden kaçınmışlar. Bize destek olmaya karar vermişler. Kurtuluş Savaşı'nda büyük desteği Ruslardan görmüşüz. Hem ekonomik desteği. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce dört önemli savaş. Buna Çanakkale'yi başlar bağışlar, katarsak katmamız lazım ve en önemli aşamadır Çanakkale 1915 253 bin şehit vermişiz. Orada Atsız Kahraman adıyla da şehit olan var. Orada Seyit Onbaşı gibi büyük cesaret, fedakarlık gösteren kahramanlarımız var. ya Çavuş Ekebi gibi Sedil bahi de Mustafa Kemal'imizin topunuz, sufeyiniz, berbeniz yoksa süngünüz var. Ben size ölmeyi emrediyorum demiştir. Ne zaman? Ne zaman? 10 Ağustos, 10 Ağustos 1915. Saatinin parçalandığı gece bir. Çanakkale. Hmm. 253 bin can canlarını vermiş ama Çanakkale'yi geçirmemişler vatanı, boğazı vermemişler. Eğer Çanakkale geçirseydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılamazdı, kurtuluş kurtuluş gerçekleşilemezdi, gerçek. Olamazdı. Çanakkale'nin geçilemezliğini yüze sağlayan başta başta kahraman komutanlar Kahraman şehitlerimiz vatan uğruna canlarını üşenmeden, irkilmeden, tereddüte düşmeden, üç saniye sonra canlarını verileceklerini bildikleri halde ateşe atan kendilerini, üç saniye sonra kurulan vatan kahramanlarımızın sayesinde onları komut eden baştan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Ki o zamanki adı Albay Mustafa Kemal'di. Aşağıda Sendilbahir'de Yarbay Mustafa Kemal'di. Yahya Çavuş ekibi kişilik grup şehit olurken Sendilbahir'de 65'i şehit olmuş, 3 kişi kalmış. Mustafa Kemal'imize haber vermişler. ya Çavuş ekibi bitti demişler. Bitti, farkındayım, bitti. Ancak düşman donanması da battı demiş. Düşman donanması da vattı. Ee, yukarıda almay oluyor. Ne, yukarıda derken neresi? bayrı Tepesi'nde. Siperlerin olduğu yerde. 10 Ağustos 1915 saatinin parçalandığı gece Liman Manderes Paşa parçalanan bu saati alıyor. Kendi saatini Mustafa Kemal'e bize ediyor. 10 Ağustos 1915 Çanakkale Savaşları'nın önem noktasıdır. Çok önemli bir gündür. İşte o zaman o zaman Çanakkale'nin geçilmezliği ispatlanmış oluyor. Sonra liman saban ve onunla beraber olanlar yenildiğinde biz de yenilmişliği ispat ediyoruz. 1918'de Mondros ile 30 Ekim 1918'de biz de imzalamak zorunda kalıyoruz. Halbuki savaş meydanlarına biz yenilmedik. 1919'a kadar Mustafa Kemal ve kahramanları kahramanları e, Kurtuluş Savaşı'nın bunlardan kurtulmanın yollarını araştırıyorlar. Planlarını, projelerini yaptırıyorlar. En son 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e girerken, o gece Mustafa Kemal ile Mustafa İsmet İstanbul'da Kurtuluş Savaşı'nın planını 12 saatte, 12.5 saatte hazırlıyorlar. Birisi İstanbul'da kalacak Meclisi Memusal Hükümeti ile işgalci güçlerin komutanlarının alışverişleri, icraatları, görüşleri. Dedi. Anadolu'ya geçecek olana bildirecek. Anadolu'ya cesur